Merhaba Mirasa. Merhaba. Neredesin sen? Buradayım. Neredesin? Buraya. Saklandın mı? Güneş mi geliyor anneciğim? Güneş Nereye gidiyorsun sen? Market'e. Market'e. Başka? Sürprizce. Sürprizce mı tam alacaksın yine? Parka gidelim mi? Eee. E, Parka e. gitmeyelim mi? Eee. Kapatayım mı? Anne süreyim Açtım. Süreyim. Tamam. Süreyim mi? Melisa sandıza mısın? Evet. Görüyor musun beni? Evet. Aa hadi gidelim o zaman. Nereye gidelim söyle çabuk. Parka mı markete mi? Evet. Ha? Araba Araba, araba geliyor anneciğim. Araba geçsin. Bir sonra parka gidelim bence. Ne dersin? Ne evet. dersin? Ne dersin Melisa Meysa beni duyuyor musun? Evet arkadaşlar, bugün şimdi parka gideceğiz, değil mi Meysa? Sonra da markete gideceğiz. Meysa market çok istiyor tabii. Aç hepsini anneciğim. Evet. annemizdeki son günlerimizi değerlendiriyoruz, değil mi Meysa? Geldik mi park anneciğim? Çok az kaldı parka. Evet. Bay bay Melisa. Bay bay. Geldik mi? Uşuyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Geldik mi parka? Evet. Evet. Park tabii ki bomboş. Hava çok soğuk çünkü. Evet, arabamızı şuraya park edelim. Park oynamaya gidelim. Hoppa. Evet. Salıncağı mı miyeceksin? Hadi bakalım. Ne oldu? Kumlar biraz ıslak olabilir tabii yağmur da yağar yani. Hoppa. Hadi bakalım. hangisini Hangi Ay Anne. sıcakladın mı? Sevdim mi? Din bak a salıncağı ıslatmış mıydı sağa? Toki manevim e bu da ıslakmış. Anne şeyde. Anne sesin tamam. Dildi tabii ki. Değil mi anneciğim? Yağmurlardan dolayı sarıncağımız soğumuştu. Annesi değilim Melisa da Nereye bakıyorsun anneciğim? Ay çok mu mutlu oldun anneciğim. Ay. Hava aslında soğuk ama güneş sıcak değil mi anneciğim? Melisa aslında kaydırağı daha çok seviyor. Ama... anne bak ka Kaydırak var. Ne? Kaydırak. Karga Kaydırak değil mi? Büyük kaydırak bak. anneciğim. Bak! Kayacak mısın Melisa? Eee. Kaydırağa da bakmamız lazım. Kaydırak kurumuş. Evet. Orada bir tane daha park var değil mi anneciğim? Orada... Bir park var. Oraya da gidelim mi Melisa? Evet. Evet. Hop! Hopa. Melisa. Hopa. Beğendin mi anneciğim parkı? Ben de parkı. Aferin benim kızıma. İstersen Hayır, hayır anneni söylüyorsun. Evet. Bir gidelim. Sen git anne. gel buraya, gel gel gel gel, sen buraya otur, Heh, sen şimdi beni bekle, ben seni indireceğim. Aa. Nasıl Melisa, beğendin mi? Ha? <gülüyor> Yeter mi? Öbür parka mı gidelim? Evet, Arabamızı alalım. Gel buraya. Gel anneciğim. Gel gel gel gel gel. Koş koş koş. Arabaya otur hemen. Ay nereye gidiyorsun? Ama o ıslak. Öbürüne bindik ya. Yeter. Hadi gel öbürkülere bakalım. Kuruysa onlara da bineriz. Gel gel gel gel. Koş bakalım. Verelim anneciğim. Anne parkonu kaydıraktan kaymadın Melisa. Bak çok güzel kaydırak bu. Kaymak kay ister misin? Kaydım. Hadi kayalım gel. Hadi kay bence sonra da markete gidelim olur mu? Tamam. Tamam mı? Sen çık ben şuraya bakayım ıslak mıymış bu? Aa puruymuş. Hadi. Bundan kay istersen önce Melisa, Melisa, işte Melisa. Önce buradan kay. Anne bak Pepe. Ah Pepe mi varmış orada? Pepe. Evet Pepe'nin resmi varmış. Bu, bu, bu, kadar. Büyükten mi? Eh tamam hadi git bakalım. Aa, şey Dikkatli ol Melisa. Şey Melisa, Pepe'ye mi bakıyorsun? Bakayım. Tamam anneciğim. Hadi dikkatle otur. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Melisa hmm. geliyor. Hmm. Hadi kay ben seni tutacağım burada zaten. Hadi. Oh -pa. Oh -pa. Allah. Beğendin hmm. mi? Bir daha kayalım mı Melisa? Bakalım. Hmm. Küçüğünden mi kayacaksın? Hmm. Bence de bak ben sana buradan bakarım Melisa böyle. Tamam mı? Hadi çık bakalım bekliyorum seni. Gel Melisa bu tarafa. Aa, geliyor Melisa. <gülüyor> oh Hadi. Hadi şimdi gidelim markete anneciğim. Hava Hadi. soğuk üşüme. Hadi bir, daha bir daha mı kayacaksın? Tabii Melisa parkı görünce marketi unuttu galiba öyle mi? Hangisi? Büyüğüne mi gidiyorsun? <gülüyor> tamam, hadi ben de geliyorum o zaman. <gülüyor> Anne bak, Pepee var. Pepe mi var? Pepe var? Evet anneciğim, Pepe varmış Pepe. orada. Pepee. Merhaba Pepe. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. <gülüyor> Allah, <gülüyor> ay düştün mü canısı? Bir daha, bir daha kay. Hangisinden kayacaksın? Küçükler mi? Küçük. Küçük Kay, anneciğim, hadi. Aa, elin kum mu olmuş? Bakayım anneciğim. Temizleyelim anneciğim onu. Kuru kum zaten. Hangisinden kayacaksın? Bak, pis oldu. Hani? Bakayım Bak. Dön bakayım bana. Ayakların mı pis olmuş? Büyük olacak. Büyükten mi kayacaksın? Tamam, büyükten Tamam Anacığım. Büyükten kaysen. Merhaba Pepee. <gülüyor> Soğuk mu Melisa hava bugün? Anne. Hoppa. Hoppa. Hoppa. Kalk bakalım. Bir de Bu. Ondan mı kayacaksın? -p -p kuş. Kuşlar Kuşlar mı var? E -e Papağın mı var? Papağın mı var? Papağın var. Bence karga olabilir Melisa. Karga mıdır sence? Gel bakalım. Gel bakalım Melisa. Oley! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hangisinden? Yavaş yavaş. Büyüğünden mi kayacaksın annecim? Hangisinden? Bu. Bu. Gel bakalım Melisa. Pepee'yi çok mu seviyorsun sen? Şıp tepek. Kiyo. Kiyo. Ne yapsam? İstemez. Düşmezsin anneciğim ben tutarım. Gel. Hopa. Oh Hopa. Oh Kalk bakalım. Herhalde markete gidemeyeceğiz biz bugün. Hadi kay bakalım. Salıncağa tekrar binmek ister misin? Yoruldun mu? Hay bakalım. Ah. Hadi gel anneciğim. Hoppa, hoppa. Evik. hoppa. Melisa. Melisa parkı çok mu seviyor? Anneciğim. Beğendin mi bu parkı? Melisa, uykun mu geldi yoksa senin yine? Ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> Kavga etme beni. Dur bakayım şöyle. Kay kay kay kay kay kay. Oo sallanıyoruz. Rüzgar çok esiyor değil mi? Ay saçları da sallanıyor. Ay sallanıyormuş. Tisa. Tisa. Efendim. Orası ne anneciğim? Su mu döküldü oraya? Biz yağmur suyunu döktük değil mi oraya? Bak pis. Pis oldu. Evet. Ay çok rüzgar izliyor Melisa. Üşüdün mü? Burnun kıpkırmızı oldu. Bakabilir miyim sana Melisa? Bak küçük park var. Evet orada küçük park var anneciğim. Burası büyük park. Melisa üşüdün mü artık? Hadi gidelim anneciğim. Ne dersin? Bak küçük park var. Evet. Bakalım ben seni. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun yine? Melisa. Melisa, annecim bakar mısın Melisa? Hadi arkadaşlar orsacakalım yapalım biz gidelim. Ama arabamız kaldı orada. <gülüyor> Dur. Melisa. Nereye gidiyorsun şimdi sen? Söyler misin? Marte. ne alacaksın marketten? Ya o zaman arkadaşlara hoşça kalın diyelim. Hadi bye bay. Hoşça kalın. Biz markete gidiyoruz. Değil mi anneciğim?